Mü'min tek başına da cemaattir. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Cemaatle kılınan ilk namaz şu şekildeydi. Allah Resulü mü'minlerin emiri Ali bin Ebi Talip aleyhisselam ile namaz kılıyordu. Ebu Talip ve Cafer yanlarından geçtiler. Hazreti Ebu Talip Cafer'e şöyle dedi. Oğlum, amcanın oğlunun yanında namaz kıl. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cafer'in yanında durduğunu hissedince namazda imamlıkta bulunmak için ileri gitti. Bunun üzerine Ebu Talip sevinerek geri döndü. İşte o gün kılınan bu namaz cemaatle kılınan ilk namaz olmuştur. İmam Bakır aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Cühenni Hz. Peygamber'in huzuruna vararak şöyle arz etti. Ey Allah'ın Resulü, ben çölde eşim, çocuklarım ve kölelerimle yaşıyorum. Namaz vakti ezan okuyorum, namaza duruyorum ve onlarla namaz kılıyorum. Acaba benim namazım cemaatle midir? Hz. Peygamber evet dedi. O şöyle arz etti. Ey Allah'ın Resulü, bazen... ''Kölelerim su bulmaya gidiyor. Ben, eşim ve çocuklarım yalnız kalıyoruz. Namaz vakti ezan okuyorum, namaza duruyorum ve onlarla birlikte namaz kılıyorum. Acaba namazım, cemaat namazı sayılır mı?'' Hz. Peygamber yine ''Evet'' diye buyurdu. Cühenni şöyle arz etti. ''Bazen çocuklarım hayvanların peşine gidince ben ve eşim yalnız kalıyoruz.'' Ben de namaz vakti ezan okuyorum, namaza duruyorum ve onunla namaz kılıyorum. Acaba bu cemaat namazı sayılır mı? Allah'ın sevgilisi, evet dedi. O yine şöyle arz etti. Ey Allah'ın Resulü! Bazen eşim de bir iş icabı gidiyor ve ben yalnız kalıyorum. Ezan okuyorum, namaza duruyorum ve namaz kılıyorum. Acaba benim tek başıma kıldığım namaz, Cemaat namazı sayılır mı? Hazreti Peygamber yine evet. Mümin tek başına da cemaat sayılır buyurdu. Hazreti Ali aleyhisselam Muhammed bin Ebi Bekri Mısır'a vali tayin edince ona şöyle tavsiyede bulundu. Namazının nasıl olduğuna bir bak. Zira sen halkının imamısın. Namazı kamil bir şekilde yerine getirmen hafife almaman ve nakıs kılmaman gerekir. Zira her kim halk için imamlık eder ve namazlarında eksik olursa, günahları imamın boynunadır. Onların namazından hiçbir şey eksilmez. O halde namazı kamil bir şekilde eda et ve namaza dikkat göster ki, sen de onlar kadar sevaba erişesin ve bu onların sevabından bir şeyi azaltmaz. Hazreti Ali Aleyhisselam, Malik Eşter'e yazdığı mektubunda şöyle buyurmuştur. Namazı uzatıp insanları bıktırmadan, hızlandırıp zayi etmeden, içlerinde hastalar ve ihtiyaç sahipleri olduğunu bilerek kıldır. Beni Yemen'e göndereceği zaman Resulullah'a onlara nasıl namaz kıldırayım diye sorduğumda o en zayıflarının namazı gibi namaz kıldır. Müminlere karşı merhametli ol buyurmuştu.